Merhaba arkadaşlar, tüm sorularınızı bir anda cevaplamaya çalışacağım, hani hepsini tek bir tane video ile paylaşacağım sizlerle. Önce Taner diye bir arkadaş var, DNA Flash yüksek modelini inceleyebilir misiniz dedi. O buydu işte, ben bunu daha önceden incelemiştim Taner. Bunun ne gibi özellikleri var? Özellikle içi terletmeyen bir yapıya sahip. Terlediğiniz zaman da bunu size çok fazla hissettirmeyen bir yapıya sahip. İlk önce içinden başlayayım dışına doğru gideceğim zaten. Ön tarafında kaval kemiğinizi koruyabilmek için şöyle bir koruması var. Spor sürüşe uygun yapılmış şöyle bir körük mekanizması var. Vites koruması var. Topuk koruması var. Bilek koruması var. Şurasında. Ve şöyle yandan açılıyor. Bir dakika şunu bırakayım. Şöyle yandan açılıyor. Yandan açıldığı zaman da bir tane buna ek yapmışlar. Şöyle fermu da var. Aynı zamanda bir ek yapmışlar. Ee, bu da hani içeriye doğru katlıyor ama size e, rahatsızlık vermiyor. Dediğim gibi e, terletmeyen bir yapı. Terlettiğinde de, terlediğinde de size hissettirmeyen bir yapıda yapılmış. Uzun olduğu için sizin kaval kemiğiniz de koruyacaktır. Körük mekanizmaları sizin oturuş pozisyonunuza göre e, şekil alacaktır. E, vites koruması, bilek koruması, topuk koruması, burun koruması her şeyi var. İyi bir mont, ucuz, iyi bir bot, e, ucuz bir e, fiyat performans e, isteyenler için e, gerçekten ucuz bir bot e, ve hani altıda kaydırmaz bir tabandır. E, yolda işte hani mazot olur, yağ olur falan falan o tarz şeylerde kaydırmayacaktır. Uzun sürüşlerde ve kısa sürüşlerde ve uzun gezilerde rahatlıkla kullanabileceğiniz botlardan bir tanesi. Bunun farklı farklı çeşitleri var tabi. TCX'te de farklı öneriler var, farklı ürünler var, Dainest'te de var, bu var. Bu en uygun gördüğüm şu ana kadar en uygun fiyat performans botlarından bir tanesi. Koruyucu, Türk yapımı ve iyi bir bot. Bunu alabilirsin. Zaten bununla tanıtımını istemişsin. Sanırım bununla da ilgileniyorsun Taner. Ben linklerini bırakacağım aşağıya. Sonra e, Doğan diye bir arkadaş var. E, daha önce onun için hani e, ben bir tane video çekmiştim aslında. 10 bin liraya kadar falan. O tekrar istedi. Ben de tekrar söyleyeyim. Yüksek bilek, bot, full korumalı pantolon, ceket, kask ve eldiven istemişti. Ben oradaki sunduğum şeylerin dışında bazı şeyler sunayım o zaman sunmaya çalışayım. Hani bizim de elimizde bazıları var bazıları yok. Ee, i̇stersen hani mağazaya gelip alabilirsin. Mağazaya gelme imkanın yoksa internetten sipariş verebilirsin. Ben linklerin hepsini yazacağım. İlk önce tanıtayım tabi. İlk önce kastan başlayayım. Kask nasıl bir kask? Kask QVES gibi bir kask. Gerçekten iyi bir kask. Çünkü tri bir yapısı var. Bu tri ve fiberglass yapılarını öncelikle size öneriyorum arkadaşlar. Hani fiyat performans alabileceğiniz farklı farklı kasklar var. Ama bu kask onlardan yani en iyilerinden bir tanesi. Çünkü hani hem spor sürüşe göre yapılmış hem tri -composite. kazada size en az zararın gelmesini sağlayabilecek şekilde yapılmış kasklardan bir tanesi. Ee, şöyle kademeli açılır. Bir tane camı var, geniş bir bakışçısı var. Bir arkadaş da şeyi soruyordu. Kimdi o arkadaş? Furkan arkadaş da şunu soruyordu, gözlükle gözlükle giyebileceğim kasları tanıtabilir misiniz? diyordu. Evet, gözlükle giyebileceğiniz kaslardan bir tanesi bu. Birçok farklı model var, birçoğu da zaten gözlük kanalına sahip. <gülüyor> gözlük kanalına sahip olmayan böyle ucuz kaslar var. Onlardan da almazsın, ben ucuz ve pahalı seçenekleri zaten yazacağım. Bunun önünde çok iyi havalandırmaları var, yani şu burun kısmına gelecek yerde Gerçekten çok iyi havalandırmaları var ee, ve buradan aldığı havayı zaten ön iç tarafına buğu yapmaması için oraya doğru veriyor ama bunu nasıl veriyor? Eğer ön tarafındaki şu bölüm açıksa, o bölüm açıksa veriyor, o bölüm açık değilse oradan hava almayacak demektir. Altından da az biraz hava geçirir ama bu çok hava gelecek anlamına gelmez. Ee, e, hava dolaşımı iyi bir kastır, sessiz kaslardan bir tanesidir. Eski tip kaslardan bir tanesidir. q uzun zamandır var. Bunlar da mesela işte 2019'dan kalma, 2019'da bize gelmiş, 2019'un yazından. Yani neredeyse işte elimizde kalan bir iki tane model var zaten, diğerlerinin hepsi satıldı. Bunlarda da de ölçü bulamayabilirsiniz, mağazaya sormanız gerekiyor. O ölçü var mı? O Bu ölçülerde benim kafama uyabilecek bir yapıda kask var mı? Veya işte hani korumalı ne önerirsiniz diye sorabilirsiniz. Ben hani hem mağazanın telefon numarasını bırakacağım hem işte bunların linklerini açıklama kısmına koyacağım. Dediğim gibi geniş bir bakış açısına sahip. Gerçekten iyi bir havalandırmaya sahip. Gözlükle giyilebiliyor. Alt tarafına baktığımızda Double D bir bağlantısı var ve boyun petleri gerçekten şahane yapılmış. Hem yumuşak hem kafanıza ve boynunuza çok iyi oturabilecek şekilde yapılmış. Double D bağlamak zorluk çeken bazı arkadaşlar var. O yüzden de bazıları açık kullanıyor. Bu açık kullanmak gerçekten tehlikeli. Neden ise o açık kullanma sırasında kaza yaptığın zaman kas kafanızdan çıkıp gidebilir. Kafanızı asfalta çarpabilirsiniz. Böyle tehlikeler var. Şimdi dönelim tekrar. Üstünde yani ön tarafında şu şekilde açılıp kapanan bir tane Havalandırması var. Üst havalandırmaları gene spor sürüşe uygun şekilde yapılmış. Arka hava çıkış kanalları, spor sürüşe uygun şekilde yapılmış üst tarafından, ön tarafından aldığı hava kanalı, hava kanalından aldığı havalar hava. Şu şekilde eğer bu kısımdaki kanallar açıksa buradan çıkıp gidecektir. Yoksa içeride bir buulama ve bir toplanma yapabilir. Ama açıksa rahatlıkla hava kanallarından buradan hava çıkıp gidecektir. Ee, şurada bir kilit mekanizması var. Ön tarafında yüksek hızlarda açılmaması için bir e, küçük kilit mekanizması var. O da zaten şöyle tık diye kapanmasını sağlıyor. Double deep balance var. İç e, kask gerçekten hani nefes alabilir kaslardan ve sessiz kaslardan, uğultu yapmayan kaslardan bir tanesi Qvest'i önerebilirim. Tabii ki yani farklı farklı kaslar var doğan. sarı önerebilirim. E, sürüşüne göre GT Air 2'yi önerebilirim ama o biraz daha enduro ve daha farklı sürüş spor turu falan kullanılır. Sen sanırım spor istiyorsun. Ben de ona göre e, uygun şeyler sunmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi hani ben Doğan arkadaşın e, daha önceden paylaştığım şeyleri tekrar paylaşacağım belki. E, mesela işte Revit'in tornadosu. Levantesi gibi montları önerebilirim, onlar biraz da hani spor, spor sürüşe uygun olabilir ama hani Doğan sana Fiyat performans alabileceğin montlardan bir tanesini geçen galiba videoda paylaşmıştım Makna'nın deri montu var bir plast diye Hover güçlü ve hani bu da çok iyi gidebilecek, çok iyi performans alabileceğin montlardan bir tanesi Hani bizde yok ama sana önerebilirim o montu alabilirsin gerçekten Fiyat performans için gerçekten iyi bir mont, daha üst montlar almak istersen hani Dainese bakabilirsin veya işte Revit'in farklı seçeneklerine bakabilirsin ama benim önerdiğim Macra'nın o montu spor sürüşte çok iyi bir çok performans güzel. sağlayacaktır. Fiyatı bir ara 1999 TL'di yani 2000 TL ydi. şimdi artmıştır ama hani gerçekten iyi montlardan bir tanesi, onun videosunu da seninle paylaşacağım. Ee, Rebbitin Fly ikisini paylaşmıştım daha önceden, Rebbitin Sent üçünü e, paylaşmıştım. E, biz de bazıları kaldı, bazıları kalmadı. Onları da şuraya koyacağım zaten. Hani aşağı açıklamaya da linklerini ekleyeceğim. E, pantolon olarak tek 90 e, pantolon alabilirsin, deri pantolon da alabilirsin. Bir ara sanki sen tulum istemiştin. E, tulum seçenekleri mağazada yok. Bazen sitemizde çıkıyor bazen çıkmıyor onlara bakacağım olmazsa linklerini zaten paylaşacağım seninle. Yani umarım yararlı olmuştur. Bot olarak da yine Dainest TCX ve Rockwell arasında farklı seçenekler var onları da şuraya koyacağım arka arkaya. Ve zaten detaylarını zaten paylaştığım için onlardan herhangi bir tanesini alabilirsin. Daha önceki videolarda da bunlardan bulabilirsin. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Diğer bir tane arkadaş daha var, Burahan diye. 160 cc'lik Naked motorum var. 3 mevsim mont istiyorum. E, Bura e, bunun için e, bir tane e, Prosevin yeni bir tane montu geldi. Onun linkini ekleyeceğim. Ben oradan bakabilirsin. O 600 lira civarında bir monttu. Ve kol içi ayarlamalara sahip, e, iyi bir dış kumaşa sahip. Özellikle hani e, dirseklerinde ve omuzlarında iyi korumalara sahip. Aynı zamanda bir tane sırt koruması ile beraber geliyor. Biliyorsunuz bazı montlar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 Ee, videonun e, o montun e, fiyatı değişecek. E, o yüzden koyduğumda hani linkini koyduğumda fiyatı biraz değişmiş olabilir. Kusura bakma. E, ben hani sizin sorularınızı cevaplamaya çalıştım arkadaşlar. Gözünden kaçan sorular varsa e, beni uyarın. E, abi şunu cevaplamadın. Bunu cevaplamadın. E, sizin de hani size de uygun şekilde e, öneriler yapabilirim. Furkan seni unutmadım. Gözlük Gözlükle takabileceğimiz, gözlük takabileceğimiz kasları tanıtır mısın dedin. Onların linklerinin hepsini paylaşacağım. Sen de Furkan yazacağım başına gözlükle takılabilecek kasların hepsini yazacağım. Doğan senin sana da vereceğim önerileri Doğan yazacağım başına açıklama kısmında yüksek bilek bot full korumalı pantolon ceket kask eldiven önerisi diyeceğim. Burak'ın sana da işte Burak'ın diye başlık açacağım. Üç mevsim mont önerilerimi yazacağım. Yorumların hepsini cevaplamaya çalıştım arkadaşlar. Eğer hani farklı farklı sorularınız olursa onları da cevaplayacağım. Umarım yararlı olmuştur dediğim gibi. iyi ki varsınız. Hepinize iyi sürüşler.